Akrep burcu erkeği nasıl tavlanır? Akrep burcu erkeği zaman zaman bencil, saldırgan, düşüncesiz ve umursamaz olabilir. Bazen suskun, sessiz, bazen çok geveze olabilir. Zaman zaman kızgın, sinirli, bazen de sevecen olabilir. Bu sebeple kolay kolay ayak uydurulamaz bir erkektir. Değişken olmayı başaran kadınlar bu erkekleri etkileme yolunda başarılı olabilir. Akrep burcu erkeğini tavlamak istiyorsanız bakımlı olmalı, alımlı, çekici şefretli olmalı ve ona itaat eden bir yapıda olmanız gerekmektedir. Göz dışarıda olan, başkalarına dikkat çeken, güven vermeyen, kadınların akrep burcu yanında asla şansı olamaz. Anlayışlı, alttan alan, dinleyen yapıda olmalı ve bunu ön plana çıkararak erkeğini etkileme konusunda ve ilgisini, alakasını, dikkatini çekme konusunda başarılı olma şansınız çok yüksek olur. Oldukça hareketli olan akrep her şekliyle son derece güçlüdür. Alakalınızla onu şımartabilir, gururunu okşayabilir, tutkularınızla büyüleyebilir, sadakatinizle, güveninizle onu kendinize aşık edebilirsiniz. Bu söyledikleriniz onun için çok önemlidir. Sadist, umursamaz, kafaya takmaz ve düşüncesiz olabilir. Bazen hiç konuşmaz ama bazen de tam tersi geveze bir sevgili olur. Birliktelik performansı her zaman dorukta olan akrep erkeğini elde etmek istiyorsanız bakımlı. Alımlı, gösterişli, canlı, şehvetli, itaatkar ve sadık bir partner olmanız gerekir. Çok kıskanç olduğu için onunla beraber olmak zordur. Yaratıcılığınızı, anlayışlı yap yapınızı ön plana çıkartarak onun ilgisini çekebilirsiniz. Sırlarına özel önem vermeli, erkeğinizin sizinle paylaştığı sırlarını kimseye söylememelisiniz. Her şeyinizi paylaşmaya hazır olmalı, bütünleştirici, birleştirici davranma özen göstermelisiniz. Size ait olanı öğrenmekten, bilmekten zevk alan bu adamda ne saklarsanız saklayın bunu öğrenmesi mümkündür. Sizin gönlünüzdeki en basit, küçük değişikliği fark eden bu adam beğenmediği zaman bunu açıkça söyleyebilir. Güç ve kontrolüne her zaman önem verdiği için ipin uçlarını bırakmayabilir. Liderlik, önderlik etmekten vazgeçmez. Dürüst, doğru, açık davranmalı, yalan söylememelisiniz. Yaptığınız yanlış bir davranışı, söylediğiniz yanlış bir kelimeyi kafasına takması ve bunu asla unutmaması doğaldır. Bunlara dikkat edin. Eğer tensel arzularınız güçlü değilse, sizin için birliktelik çok önem taşımıyorsa, bu bir beraberliğe hiç başlamamanızı tavsiye etmeniz doğru olacaktır. Ona sevginizi dokunarak, temas ederek ifade etmenizden, anlatmanızdan zevk alır. Etrafınız kalabalık olsa bile kimse fark etmeden gözlerinizle onu takip etmeniz onun çok ama çok hoşuna gidecek bunu hissedecek ve çaktırmadan da bekleyecektir. Size hiçbir zaman çok açık ve doğru olmayacağını, bazı önemli bilgilerini kendine saklayacağını bilmeniz lazım. Bu nedenle baskıda bulunmayın. Özel eşyaları, kitapları, çantası, cepleri, not defteri gibi hiçbir şeyini karıştırmayın. Bundan hiç haz etmez. Dişi yanlarınızı ortaya koymanızdan, hissettirmenizden fazlasıyla hoşlanır, zevk alır. Onunla rekabet etmeye kalkışmayın. Ne kadar severse sevsin, ipleri ele geçirmenize izin vermez. Duygularını açıklamaktan, ortaya koymaktan hoşlanmayan bu adam, derinlikle, daha derinliklerinde düşünceleri ve ilişkilerdeki aşırı arzusuyla kadınlığı gayet iyi kavrayabilir. Çok hakimiyetçidir, macera perest, hayal perest olabilir. Eğer sizde aradığını bulamazsa sadakatsizlik yapabilir. Aman dikkat! Oldukça çekicidir, alımlıdır, karizmatiktir. Gözlerin üzerine çevirilmesi gayet doğaldır. Böyle durumlarda sıkıntı çıkartmanızdan hiç hoşlanmaz. Gururuna acayip düşkündür. Eğer ona ters bir şey yaparsanız, tavır takılırsanız, ayrıtmaktan çekinmediği gibi geri dönmenize de izin vermeyebilir. Onunla ilişki yorucu, sıkıntılı olur. Eğer anlayışlı, sakin, olgun, esnek, sabırlı, düşünebilen bir kişi değilseniz bu birliktelikte epeyce zorlanmanız doğaldır. Bunlara dikkat edin. Her erkek bakımlı kadınlardan hoşlanır. Biraz dekolte her erkeğin hoşuna gidebilir. Ancak akrep burcu erkeği çekiciliğin peşindedir. Bu erkek gerçek bir dekolte avcısıdır. Kadınsı, kadına ait her detay onun hoşuna gitmektedir. Derin yırtmaçlar, ince çoraplar, deri pantolonlar, kırmızı ruj, ince topuklu ayakkabılar ve buna benzer şeyler tabii ki siz anladınız onu arkadaşlar. Akrep erkeği için ilk buluşma oldukça sıkıntılıdır. Kısa zamanda ya da ilk buluşmada açılabilecek ve karşı tarafı tanıyabilecek bir erkek değildir. Bu erkek uzun uzun incelemek, irdelemek, detaylara bakmak, dalmak ve karşı taraftan mutlaka emin olmak ister. İçinde bir savaşçı ile yaşadığından buluşmanın doğru kanallara gidebilmesi için kadın tarafından enerjisi yönetilmelidir. Sadece bir yemek belki fiziksel hareket etmenizi sağlayacak bir buluşma hoşunuza gider. Sadece bir yemek değil yani bir yemek demeyin. Bir yemekten ne olur demeyin. Bu yemekte fiziksel hareketlerinizi kontrol ederek e, onu bir buluşma noktasına getirebilir. Bu buluşma noktasında hoşuna girecek şeyleri orada yapabilirsiniz. Akrep burcu erkeği hayatının her bölümünde konu ne olursa olsun çok temkinlidir. Konu aşk ilişkisi olduğunda aynı temkini gösterecektir. Bir kadını önce tanıdık sonra arkadaş sonra sevgili durumuna sokacaktır. Bu sebeple her zaman aradaki ilişkiyi kuvvetlendirecek... Orta noktalara ihtiyaç duyar. Aynı hobilere sahip olmanız, aynı hobileri yapıyor olmanız, aynı müziği dinliyor olmanız, aynı seyasi görüşe sahip olmanız onu rahatlatacak ve güvenli hissedecektir. İşinizi kolaylaştıracaktır. Bu ortak paylaşımlardan anlaşabilmek ve bunların neler olduğunu anlamak için bu erkekle buluşmadan önce yakın çevresinden, arkadaşlarından bilgi toplamayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar...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 Bazen erkeklerin bu isteği kendisini o kadar kuvvetli bir biçimde dışarı vurur ki, kadının hiç ummadığı bir anda öpüşme girişiminde bile bulunabilir. Erkekler hoşlanmaya başladıkları zaman kendilerine dikkat etmeye, şekil düzen vermeye başlar. Aşkın verdiği istekle uzun bir süreden sonra ilk defa üzerlerine bakar ve kıyafetlere ihtiyaçları olduğunu anlarlar. Aşık erkek aceleye getirilen seçeneklerle pek çok yeni kıyafet alabilir.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 Aşık olan erkeğin ses tonu değişir. Normalden daha kalın bir ses tonu ile konuşabileceği gibi daha kısık bir tonda tercih edebilir. Eğer başka şahıslarla başka yanındaki kadınla başka bir tonda konuşuyorsa bilin ki ortada romantik bir etkilenme söz konusudur. Aşık olduğu kadına hangi kelimeyle hitap edeceğini karıştırır. Kadının adıyla mı yoksa başka bir kelime ile mi sesleneceğini bilemeyen bu erkekler konuşmalarını genellikle hitap etmeden yaparlar. Seven erkek konuyu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 hatta bazı işlerini bile değiştirebilir. Saran erkek kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir şehirde bunlardan kurtulmak mümkün değilse, erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar. Kumarbaz da alkolik sevgililerin bu kötü alışkanlıklarını flörtün ilk günlerinde çok ustaca saklayabildikleri çok iyi bilinen bir gerçektir arkadaşlar.